Merhaba! Hadi gelin sayı doğrusu üzerinde kesirlerle ilgili bir alıştırma yapalım. Burada bizden turuncu noktayı sayı doğrusunun 0 ile 1 arasındaki bölgesinde 3 bölü 4'e karşılık gelen noktaya getirmemiz isteniyor. Aşağıdaki bölüm sayısını değiştirerek sayı doğrusu üzerinde tikler oluşturabiliyormuşuz. Sayı doğrusu üzerinde 0'dan 1'e kadar bir boşluk var. Eğer noktayı 3 bölü 4'lük kısma taşımak istiyorsak, Yapmamız gereken şey, ilk olarak bu boşluğu dört eşit parçaya bölmek. Yani bize dört tane bölüm lazım. İşte, dört parçaya bölündü. Bölüm sayısına dört yazınca, sayı doğrusunda dört eşit parçamız oldu. Bir, iki, üç, dört. Dolayısıyla artık dört tane de bir bölü dörtlük parçamız var. Bizim ilgilendiğimiz kısım ise, dörtte üçlük kısım, yani sayı doğrusunda... 3 bölü 4'ün denk geldiği yer. Burası 1 bölü 4, bir tane daha 4'te 1, 2 bölü 4 eder. Bir tane daha 4'te 1'li kısım eklersek, istediğimiz 3 bölü 4 noktasına, yani hedefimize ulaşırız. İşte, sayı doğrusu üzerindeki 4'te 3'lük kısım burasıdır.